Bana tabi gelen sorulardan bir tanesi de malum Atak 2 ilk uçuş bayağı evet. böyle bir güzel haberleri alıyoruz. Tey evet, evet. ne zaman bunun motorunu Atak 2'nin yapacak? Yani daha önce de bu gündeme geldi. Tabii biz ee, bütün motorları aynı anda geliştirebilme gibi bir lüksümüz Keşke yok. Keşke olsa. Keşke olsa. Yani diğer şirketler bunları 100 yıllık sürece yayarak geliştiriyor. Önce 1500 beygirliğini yapmış. Sonra 3000 beygirliğini yapmış. Bir 10 yıl daha geçmiş. Şunu yapmış. Biz de 10 yıl içinde hepsini yapmak istiyoruz. Ve Bunu bir sıraya sokuyoruz. Tabii şu anda Atak 2'ye daha başlamadık. Yani çünkü daha önce öncelikli PS1 projeler var. bir kere seri imalat sürecinden bir geçirip çıkarmamız lazım. Helikopter ekibimiz tam gaz ona çalışıyor. Atak 2 şu anda ithal motorla şey yapıyorlar. Bunda sakın alacak, şey yapılacak bir şey değil. Bunu geçici motor diyorlar. Yerli bot, motor hazır oluncaya kadar başka bir motorla da tabii ki yapıp satıp uçurabilirsiniz. Dünyada da böyle. Yani biz Boeing 737'yi siz şu arkanızda gördüğünüz motorla da, Leap motoruyla da alıp uçurabilirsiniz. Ama Brad Whitney motoru ne de alıp uçurabilirsiniz? Bizimki hazır olduğu zaman bizimkiyle de inşallah uçacak. Yani şu Atak 2 şu anda ikinci öncelikte, birinci önceliğimiz. Bir an önce bu TS-1400'ü bir seri imalata e, olgunlaştırma aşirelerini hızla tamamlamak. Tabii gelelim sizin TF-6000'e. Evet. Kızıl elime uçtu. Evet. Anka 3 gün sayıyor. Ukrayna motorları var. Evet. E, ne durumdasınız? Vaziyetiniz nasıl bunlarla ilgili? Bir oraya geçmeden şunu da izleyicilerimizin bilgisine sunayım. Yani ya çok geç kalınmadı mı falan gibi şeyler duyuyorum ben de. E, birinci olarak... Bu sınıfta, bu teknoloji seviyesinde bir motoru geliştirmek yaklaşık 10 yıl sürüyor. Ben size söyleyeyim. Ve bunu geliştiren firmalar daha önce benzer motorlar geliştirdikleri halde 10 yılda önce yapabiliyorlar. Hatta bizim şu andaki bu TS-1400 motorumuzu projenin T0 anından ki Mart 2017'de T0 başladı projemizde ilk uçuşu. Ee, Nisan, Nisan 2023, 6 yıl 2 hafta onu bile saydık yani <gülüyor> yaklaşık olarak, yani tam bir rekor. E, niye? Çünkü ithal motor, şu anda kullanılan ithal motor Google'da bulabilirsiniz. LHTX 800'ye girin, e, proje başlangıcından ilk uçuşu e, yanlış bilmiyorsam 8 yıl. Fransızların Arano diye bir benzer sınıfta bir motoru var, 9 yıl yani başlangıçtan ilk uçuşu. Yani biz, Hiçbir şeyimiz yok. Alt yapımız yok. Onları da kurarak 6 yılda uçurduk. Çok şükür. Gerçekten hızlı çalışıyor ekibimiz. Buradan bütün mühendislerimize, teknisyenlerimize, destek hizmeti veren insan kaynaklarından, mali işlerden, çaycılarımıza kadar hepsine Çok teşekkür ediyoruz. Efendim. Büyük bir ekip işi. Ellerine sağlık. Dehşet bir hızla çalışıyoruz. Bunlar kısa süreçler değiller. Gelelim TF6000 tarafına. Şimdi TF6000'de de biliyorsunuz geçen sene Teknofest'te onu getirmiştik. Hatta diyorlar işte bak maket getirmiş falan. Zaten ts de ilk şey olduğunda maketini getirmiştik. Maketle başlıyormuş. Aynen ilk önce tasarımı yapıyoruz bir maketini yapıyoruz hem gözümüzle görüyoruz. Sonra fuarda sergiliyoruz o maket orada dururken bir anda imalatı devam ediyor. Şu anda da TF6000'in imalatı devam ediyor. Bir aksilik olmasa inşallah hedefimiz bu yıl içinde marşa basmak. Nasip olursa seneye bu zaman e, Teknofest'te e, e, şu anda maketini gördüğünüz bu 10.000 versiyonu gelirse tf 6000'in bir gerçeğini inşallah getirmeye hedefliyoruz. Herhalde 2025 gibi değil mi? Uçurur muyuz? İnşallah yani e, tf 6000'in ilk uçuşu tabii bu platform çok daha ka karışık. Bağlı, e, onlara bağlı ama e, uçuşa hazır hale gelmesi bir iki yıl daha sürer diye düşünüyoruz. Arkasından da ilk uçuşu gerçekleştirsiniz. İlk, i̇lk çalıştırdığınız ilk prototip hemen binip de hemen milyar dolarlık ya, ya da milyonlarca dolarlık bir ekipmanı riska test yapmamız lazım. Doğal olarak öyle kolay süreçler değil. Tf-10.000'i de bir sorayım sizi yakaladım. E, Tf-10.000'i de zaten Tf-6.000'le paralel gidiyor. E, aslında birebir aynısı değil. Aynı çekirdeği kullanıyor. Birazcık farklı bir motor. Zaten art yakıcı eklediğiniz zaman bazı şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Ee, art yakıcı için biraz taze hava gerekiyor. Yani Ötekinde hiç art yakıcı yok. Ona göre farklı tasarlıyorsunuz. Art yakıcının ilave bazı isterleri var. Ee, ayrıca converging, diverging dediğimizde ayrıca kontrol edebilen bir nozzle sistemi, akçiyotör sistemi, başka şeyler de geliştirmeniz ve eklemeniz gerekiyor. Sizi de geliştiriyor ama bu. Tabii ki, kesinlikle. Zaten milli muharip uçağın e, motorunun küçük bir modeli gibi. Zaten teknoloji geliştirme şey olarak başlamıştık. TF10000 de aslında aynı çekirdeği kullanacağı için motorun çekirdeği aynı olduğu için TF106000 ile TF10000 beraber gidiyor diyelim ama ilk önce 6000 versiyonu artık yakıcısız versiyonu çalışacak. Ondan sonra takip eden süreç 2024'e herhalde bir İnşallah bakalım, bakalım inşallah. Siz tabii Milli Muharebe güzel bir geçiş yaptınız. Bir sonraki sorumdu benim evet. bu. Ne durumdayız? Çünkü bir projeler geldi. Böyle yaklaşımlar, son, son bilgileri de sizden alalım. Yani şu anda e, e, TR Motor şirketiyle beraber, o da Tay'ın bir şirketi. Beraberce e, tev, TFX diyelim ya da Milli Muharebe, MMU demeyeyim. Milli Muharip Uçak diyelim. Buna da inşallah isim koyar Tay. Pazartesi'yi bekliyoruz. Bir yani isim koyulsun <gülüyor> artık MMU demekten kurtulalım. Milli Muharip Uçak diyelim. Milli Muharip uçağın motoruna da çalışmaya biz bizzat başladık. Yani ekip kuruldu. Şu anda 200 kişiyi geçtik. Sadece bu işle çalışan. Ciddi bir ekip yani 200 tane mühendis, dedike mühendis demek bu. Bunlara şeyleri katmıyoruz. Baş mühendislik ofisindeki e, süpervize eden mühendislerimizi, proje yönetim ofisinde destek verenleri, prototip atölyesinde desse onları hiçbirine katmıyoruz. Sadece analiz, tasarım yapan e, 200'ü geçti şu anda gittikçe de artıyor. Ankara'da mı çalışıyorlar onlar? Yok ağırlıklı olarak Eskişehir'de ekibimiz. Ankara ve İstanbul ofisinde destek veren birimlerimiz var. Ama çekirdek ekibimiz Eskişehir'de. Yani son durum TR Motor üzerinden bu çalışmalar yapılacak. Sizde önemli bir... Ee, TR Motor yani şu andaki kurgu tabii bunu savunma sanayi başkanlığımız karar verecek. Şu anda bizim çalışma modumuz TR Motor proje yöneticisi ve biz ona mühendislik desteği veriyoruz. Büyük ekibimizde, altyapımız biz de tabi ki. Ciddi bir şekilde ilerliyoruz. Bir anlaşma resmi olarak imzalandığını varsayarsak ne kadar süre içerisinde motoru göreceğiz? Yani şimdi... Daha önce bir yerde sormuşlardı, bizden zor olanı değil imkansızı istiyorlar. Zaten <gülüyor> imkansızı istiyoruz sizden. Ama bakın mesela TS 1400'de verdim örneği yani daha önce motor yapmış insanlar, şirketler bunu 8-9 yılda çalıştır uçururken biz 6 yılda gerçekten müthiş bir hız yani. Bu aslında imkansız, Çok kişi şaşırıyor yani. Ve ilk testinde hiç sorunsuz 10 günde bütün testleri, yer testlerini geçiyorsunuz. Bu da harika bir başarı. Allah nazardan korusun. E ekibimizin ellerine sağlık. Gerçekten beklenenin çok üstünde bir performansla geçti hepsini. Ee, ama aynı şeyi şimdi e, Milli Muharip uçağın Motoruna bekliyorlar. Normalde bu sınıftaki teknoloji seviyesi gittikçe daha zora doğru gidiyoruz. 5. Yani, nesil, nesil isteniyor. Beşinci nesil bir savaş uçağı istiyorsunuz ki artık gıcıyı çalıştırmadan süpersonik uçuş yeteneği olan bir motordan bahsediyoruz. <gülüyor> Baya zor bir motor. Sıcaklıklar, basınçlar, her şey uç noktalarda. Artık malzemenin limitlerini oynuyorsunuz yani son limitlerine kadar zorluyoruz elde edebildiğim bir de malzemeyi elde etmekte ayrı o teknolojilere de paralel çalışıyoruz Tabii bir yandan malzemeyi geliştireceğim ve uç malzemeyi geliştireceğim yani üçüncü nesili Vini son neslini geliştireceğim testlerini karakterizasyonu yapacağım çalıştığından emin olacağım Ondan sonra tasarımda kullanacağım bir yandan tasarım çok hızlı bitsin diyorsunuz ee, yani Normal olarak bu sınıfta bir motor yaklaşık 10 yıl. Hatta bazı motorlar mesela F-135'in motoru gibi motorlar 14-15 yılları bulmuşlar. Yani bizden istenen süre bunun yani işte 10 yılın altında süreler için zorluyorlar bizi. Yani 8-8,5 yılda olur mu? Hatta 5 yılda oluyor. 5 yılda prototip bile yani sadece imalatı 1,5 yıl sürer yani. yani. Nasıl söyleyeyim yani? Her bir parçasına özel kalıp yaptıracaksın, deneyeceksin. De bileyim, dövme kalıbı yapacak, adam deneyecek, prosesi oturacak, sana bir tane dövüp verecek. Hem maliyeti yüksek hem ihmal etme vakti çok uzun. Sadece tasarım hazır olsa ihmal etmesi, böyle bir motorun prototipini ihmal etmesi iki yıl süre. Tasarımı ne zaman yap? Beş yılda sen ilk motor yap uçur diyorsun yani. O kadar kolay bir iş değil. Gerçekten yani hep her zaman örnek verilir. Bir bebek bir anneden... 9 ayda doğar. Hadi biraz işte vitamin takviyesi yaptınız, 7 ayda doğar. Yani isterseniz 7 tane anne olsun, 1 ayda bir bebek almanız mümkün değil. Bunlar bir doğal fiziksel süreçler var. Bu analizi yapmadan, şu testi yapmadan bir sonraki adıma geçemezsiniz yani. Onları yapmak zorundayız. Onun yani doğal süreci 8 ile 10 yıl arasında ama işte bizden istenen süreler, daha kısa sürelerde yapın diyorlar. Hocam bir dokunduk binahı işittik ama gerçeklerde. <gülüyor> binahı işitmek değil, de bunlar yok. gerçekler. Gerçekten. Ama realite de bu. Yani e, isteniyor çünkü ihtiyaç var. Burada e, çok geç kalmışlık var. Keşke diyorum yani 1930'larda Cumhuriyet'in başında bunlar başlanmış olsaydı. Şimdi çok daha farklı şeyler konuşuyorduk yani. Ee, geç kalmaktansa bir an önce başlamak, yani ar yürümek. Arada çok ciddi bir fetret devri. Ee, Cumhuriyetin başlangıcında aslında biliyorsunuz 40-45'li yıllara kadar bir şeyler yapılmış. Sonra bunlar ne yazık ki korunamamış yetenekler. Yok olmuş gitmiş. Arada bir fetret devri var. Tekrar e, son 10 yılda. çalışmak son gerekiyor. Son 10-15 yılda tekrar devletimiz bu işe sayın Cumhurbaşkanımızın şeyle de önem verdi, bütçe ayırdı imkanlar e, tabii şu da var şimdi deprem oldu 11 il etkilendi yani milyonlarca nüfus milyonlarca yani, dolar ya, Hani canlar tabii ölenlere Allah rahmet diliyorum Allah'tan rahmet diliyorum başımız sağ olsun gerçekten çok acı yani e, aileden kayıp çıkmayan hiç aile yok gibi yani çok acı bir durum. Acıyamayanacaksınız. Bu insanlar her şeyi kaybettiler. Devlet bunlara destek olmak için bakın 45 günde 50 günde ev yapmaya çalışıyor devlet yani. Dehşet bir hızla. Çünkü adam sokakta. Tabii kaynakları buraya akıtıyorsunuz. Bu bizim projelerimiz milyar dolar istiyor. Yani bu milli muharip uçağın sınıfında bir motorun geliştirme bedeli açın bakın. Google'dan şeye F135'e, F119'a kaç milyar dolara çıkmış? 7 ile 10 milyar doları çıkıyor. Hadi biz Türkiye'de bunu daha ucuza yapacağız. Yani nereden baksanız 3-5 milyar, milyar dolar milyar aşağı olur. çıkmaz ya. Yani. Malzeme gene aynı malzeme. Hadi işçiliği yarı yarıya ucuz yapsınız. E, o malzeme çok pahalı. Kobalt, nikel dünyanın en pahalı alaşımlarından süper alaşımlar yapacaksınız. Bunlar bedava olmuyor. Ee, tabii ki TS1400 Gökbeyi uçurdu. Şimdi sırada TB3 ve PD170 evet, var, orada evet. ne durumdasınız? PD170 biliyorsunuz, ile ilk uçuşunu 2018'de yapmıştı zaten. Yeni i̇şte, bir hava aracı olarak Aksungur'la şu anda uçmaya devam ediyor, saat biriktiriyor. Seri imalata girmesi için Aksungur'la, e, Anka'ya seri imalat olarak 40 tane bir sipariş almıştık, onları teslim etmiştik. Şimdi sıra Aksungur'da. Aksungur'da seri imalata girmesi için belli bir uçuş saatini, test uçuş saatini tamamlanması çalışmasıdan test uçuşları devam ediyor. Aslında güzel tarafı Sayın SSB Başkanımız İsmail Bey de tweetinde belirtti. Biz Gökbey'i milli motorlarımızla uçururken o sırada aslında Aksunguru'da PD-170 ile uçuş testindeydi. O gün bir 4 saatlik bir uçuş test uçuşu vardı programda. O uçuşu yaparken de yukarıdan videoyla bizim helikopterimizi bizim motorlarımızı uçarken de videosunda çekti. O da büyük bir gurur. Yani aslında İHA motorlarında çok daha iyi durumdayız. Yani başka yerlerde de söyledim. Gökyüzünde 50 bin saati geçmiş İHA motorlarımız var. Sadece uygulamayı ve nerede kullanıldığı konusunda e, söyleyeceğiniz biraz, var, söylemeyecekleriniz söyle, var. Söylemememiz isteniyor. Biz de saygı duyuyoruz ama uçuyor motorlarımız şu anda. Ve hiçbir sıkıntısı yok. Hatta Ordumuz kullanıyor, biz bu motorlarımızı kullandıklarını unuttuk neredeyse. Sadece bize yeni bir motora ihtiyacı olduğunda bakım zamanı geliyor, hiç arayan sorun yok. Hani İngilizce Demek de, ki sorun yok ki aramıyorlar. İngilizce'de bir teyim vardı, no news is good news diyorlar ya aranmıyorsa sorun yok, sorunsuz uçuyorlar. Çünkü niye olgunluk şeyini tamamladılar? Aynı şey BD-170'te de bu saatler biriktikçe olgunlaştığına ufak tefek çıkan problemleri sözüyoruz. Bunlar çıkınca hızlı bir şekilde bunlar da seri imalatta Aksungur'da da inşallah girecek. TB3'ü de bekliyoruz dört gözle. Ee, aslında onlar da zannediyorum e, bu Teknofest'i bekliyorlardı. Teknofest'te şu andaki TB3'ümüz bizim motorla, yerli ve milli motorumuza gururla burada. İnşallah Teknofest'ten sonra da en kısa sürede uçmasını bekliyoruz. Yapabiliriz, yapabiliriz nötesi yapıyoruz, yaptık uçurduk, envantara soktuk. Ee, şeyi de bu arada söyleyeyim, yani tamamen yerli motorları konuştuk, uçan motorlarımızı. Ee, kargı mesela şu anda seri imalat siparişi bekliyoruz, ee, uçtu, Efes tatbik altında da uçtu, bizim motorlarımız uçtu. Bu arada milli yer, yerli ama milli değil, lisanslı üretim yaptığımız e, T-700 helikopter motorlarımız tamamen bizim üretimimiz. Ama lisans altında üretim, tasarımı genelliklere ait, biz üretiyoruz ama. Bu motorlarımızda da seri imalette biliyorsunuz. Haftada bir üretme kapasitesine kadar çıktığımızı söylemiştim. Şu anda da geçen sene itibariyle bizim motorlarımızda üretilmiş helikopterler jandarmaya teslim edildi ve jandarma şu anda kullanıyor. Bizi arayan soran yok arayan soran yoksa problemsiz uçuyor demektir. Envanterde uçuyorlar maşallah. Peki pazartesi günü tören var 1 Mayıs'ta TUSAŞ'ta. Evet. Milli Muharip uçağında orada böyle bir hızlı bir taksi testi göreceğiz. İnşallah. Orada da f motorları var. Sizin evet. en herhalde uzman evet. olduğunuz konu. Onunla ilgili ne durumdayız? Çünkü ilk bloğunda yine f evet. motorları kullanılacak. Genel elektriği. Doğru. Şimdi aslında biliyorsunuz şu anda hava kuvvetlerimizin kullandığı bütün F-16'ların motorları Eskişehir'de üretildi. Yani üretildi derken parça parça üretilmedi ama parça parça getirilip motor haline getirilip 29 testleri. bin libre itki üretecek motoruna haline getirip testleri, kalifikasyonları tamamladı, teslim edildi. Ee, şimdi Milli Muharip Uçağın motorunda da bu ilk parti motorların, e, ithal motorların, bizim yerli motorumuz gelişince kadar kullanılacak motorların Tİ'de yerli olarak üretilmesi için pazarlıklarımız devam ediyor. İnşallah yani F-16'larda olduğu gibi Milli Muharip Uçağın motoru da hiç olmazsa tasarım ilk uçanlarda, tasarım bizim olmasa da imalatı bizim olsun. Eskişehir'de üretilmiş motorlarımıza uçalım diye sıkıştırıyoruz gene elektriği. Ee, üretim lisansı alabilmek için. Güzel haberler bekliyoruz o zaman İnşallah. ondan da. İnşallah. Çok çok teşekkürler. İyi fuarlar. Kolay gelsin size. Sağ olun. Teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için.